Başlıyor. Dolar 18,51 Euro 18,13 altın 9 89, 135 borsa 3.180 ve bitcoin 19.750 ile günün selişle kapattılar. Comdan usul şirgitlerine karşı müsilaj 2 operasyonu düzenlendi. 236 şüpheli tutulandığı çok sayıda silah ele geçiririz. Altın kelebek'ten çok kolay yaşandı. ve çok ünlü isim adaylık sistemini azalette bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi. Kardeşini uçaklayarak öldüren şahıs neden öldürdüğün sorusuna şok uğratı bir yanıt verdi. Sevdiğim için dedi. Ukrayna'daki dört bölge ilhak eden Rusya, Avrupa Birliği ülkelerinden ortak teklik geldi. Bu kararı asla tanımıyoruz denir. İBB Başkanı İmamoğlu'dan İstanbul kart sahiplerine 29 Ekim uyarısı geldi. Kartlarına işte e, kişileştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanacak dedi. CHP'de de kader mahkumlarına umut veren paylaşım geldi. Af konusunda iktidarla konuşmaya hazırız denildi. Ve bu haberimizde gün izlediğiniz için sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.